Selam herkeseez, ben Roygo. Merhaba erkeşler, nasılsınız, iyiyim sizlerim. Teşekkür ederim. Bokserimlekte son oyuncu Bedwars falan mı oynayacağım? Ee, uzun zamanda videosu gelmiyordu. Artık bir gelsin dedim. <gülüyor> Şifeyi unutmuşum artık. Arkadaşlar, iki saniye bir makroya açacağım. Hep makro kullanıyorum, ne yapacaksınız? Şuradan makro açıyorum ya. Ne var? Ne var? Kullanamaz <gülüyor> Aslında tabii ki de. Duralım. Hemen antik kutu açacağız. Bize antik kutu açalım. Bayağı bu video. Antik kutu açarsam bayağı izlenecek. Açıyorum. Çok hızlı mı tıklıyorum? Evet. Evet. <gülüyor> Bed varsa bize. Yok başka bir oynanan yok. Bed varsa mı koydunuz? Bed. İşte ben basıyorum. Ne düşünüyorsun Minecraft serisinin mi oluyorsunuz? O ekipten ayrıldım. Bir şeyler oldu falan. Aktif olmaları ben dedim ki ekipten çıktım maalesef satayım. Ee, bir ilk bölümde çıktık yani o ekip bir de su var bak şimdi kar çıkacak. O ekibi bıraktık maalesef Konuşuruz ama çok aktif değiller falan bazı sorunları var. Maalesef ekipten çıktım arkadaşlar yani o yüzden neden video gelmiyor ekip birde ekip ekipte ikinci bölüm Taylor Swift falan. Ya yani bunu bilin. Orada vakit kaldı. Yani. O yüzden Tüm masaklar çıkmak zorunda kaldık Eee Şimdi başlıyoruz oyuna Ama en kısa zamanda bir ekip bulacağım ve onunla bir oynayacağım Hatta bir, bir arkadaşım var yani daha doğrusu bir, benden büyük ama Eee onunla bir Crown Price oynamayı düşünürüz falan Online oyunlar sunucusu açıklamalar kısmında ve benim Discord sunucum açıklama kısmında bulunuyor İkisine de katılabilirsiniz arkadaşlar. Hem de benim e, oyunum olacak. Açıklama kısmında benim yaptığım Roblox Aster oyununu da oynayabilirsiniz. Online, online oyun sucusunda da gidip CraftRise e, sallıyorum. E, baya oyunlar var. Roblox CraftRise falan. Öyle gidip bazı tarihlerde mesela 13. Cuma'da baya in, indirimler oluyor Steam'de falan. Mesela gidip oyunlar indiriyoruz. Oynuyoruz sizlerle birlikte. Siz de işte böyle sesli Discord'ta konuşarak oynayabiliriz hem de ben de video çekeceğim öyle. Yani iki tane Discord sunucum açıklamalar kısmında bir tane de yeni yaptığı masker oyununda açıklama kısmında onu deniyerek Discord sunucumuna puan verebilirsiniz Evet. Şimdi şimdi hem basalım. Şuradan böyle bir iki. Üç, şöyle yapacağım evet şuradan da hemen beyler yana gidelim evet artık <gülüyor> siktirme yapmaya bir on günde bir video atmayacağım bir ayda bir 10 günde bir düzenli video atmaya başlayacağım artık öyle Ya hayır Sen Bir, set yapmışsın. bir set yapmışsın ya Baran bak ben delip <gülüyor> Baran. Baran ya Ben senin için yapmadım bunu ya delir çek Baran, yamyam, oh, Bar Bar Bar Bar Bar Bar e, zaten Yapıyorsun. makrosun olur ben de makroyu aga. Ya sen gidip set yap kendine ben de gideyim oyun yapayım Aa bana geliyor birer. Nasıl güvenli diyebilirim Bu sıralar tam bu sarı makro gibi dedi arkadaş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hemen set yapalım Baran set basmayacaksın öyle, sen de set basmayacaksın gelip benim gibi bet koyacaksınız ya. <gülüyor> sonra niye bet kırılıyor, sonra niye bet kırılıyor? Ee ağam gibi loot yapıyorsunuz. Boşa gidiyor zaten, bir türlü tutturamıyorum. Ne no lan? Yeşil botu. Team olmayan. ki birisi bet kaplamıyor ki kimse bet ka kaplamıyor ya The video. <laughs> kılıçta basmıyor ki gibi mal gibi rütüle, üretime basıyorsunuz ya birader seni bilmiyorum ya sırf lütü yapmak için olmam ya ölüyor. Şild kaldık. Maviye gitsek iyi olur aslında duruyor. O selamlar Eylül. Çıksın abi. Çık çık çık sana bir atıştık ular. Çık çık. şey todular bize bu çok dayanmaz haberiniz olsun hemen ben bir... dur bakalım, burada bir 20 40 tane var. 20 tane alıyor tam olacak birazdan hmm. Neyi gelin efendim? 30'a kovmasaydı aga 30'a kovmasaydı yapardık ya yayın işte Allah kahretsin Şu kalkanı bir tane şuradan içim. Artık sonunda bastınız ya. Keskin şey galiba bir kere tutsa zaten Es, çerez, çömez, şey, es, çerez, çö, es, çerez, çömez, etmez, etmez, sevmez, konuşun gitmez, etmez. etmez, etmez, bela Ben varsa bedvarsan çıkalım, bedvarsan sıktı. Daha iyi. Daha iyi Çarşı server games hadi be This creeper Arkadaşlar bu video bittikten sonra hatta şimdi video bitireceğim. Söyle ee, bu kimse gelmiyor. Hemen Craft Rice videosu çekmeye başlayacağım. Ondan sonra o videoyu da atacağım arkadaşlar. Ee, bu videoda sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. Ee, arkadaşlar e, görüşürüz. Bay bay. Şimdi Craft Rice videosu çekmek ya. Pompaka.